Evet arkadaşlar 11 dakika ya da 12 dakika önce canlı yayınımız vardı ee, ilk gösterim olarak yayınlamıştım videoyu umarım yayınımı izlemişsinizdir arkadaşlar ee, Şimdi aradan bir 11-12 dakika daha geçti ve arkadaşlar yine bir tane daha yani bir konumuz daha var bugün Arkadaşlar internetteki her şeye güvenilebilir mi? Yani internet bizim için yararlı mı yoksa yararsız mı? Bugün size birlikte onu konuşacağız. Evet arkadaşlar, internet bizim için yani aslında yarı yarı yarı yararlı, yarı yararsız öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü arkadaşlar mesela atıyorum bir kıyafet sipariş ediyorsunuz, bir şapka sipariş ediyorsunuz, bir telefon sipariş ediyorsunuz arkadaşlar. Eee Arkadaşlar yani onun yerine sizin böyle sipariş ettiğiniz bir tane Converse sipariş ettiğiniz sonra yerine şöyle küçücük bir tane dandik ayakkabı geliyor. Yani arkadaşlar aslında insanları dolandırıyorlar. İnternete inanmak da doğru bir şey değil. Tabii ki yanlış. Ayrıca televizyonlara inanmak hiç doğru değil. Yani bazı reklamlara falan internette böyle arkadaşlar. Yani mesela atıyorum ben araştırdım. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum zaten. Araştırdım. Bir telefon varmış arkadaşlar. iPhone, e, iPhone 11, iPhone 11. Arkadaşlar 1 lira. iPhone 11 ve iPhone. 10. Sadece 1 lira. Arkadaşlar ben buna inanmadım. Eğer yani siz inanıp almaya kalkarsanız böyle şeylere bütün paranızı alabilirler onu söyleyeyim. Yani arkadaşlar ben zaten 1 liralık telefon görmedim hiç. Telefonlar çok pahalı. Yani 10.000 lira 15.000 lira hatta daha pahalısı bile vardır. Onu bilemem ama daha fazlası daha fazlası bile vardır yani. Arkadaşlar bir telefonaya 1 lira diyorsa yani ona inanmayın. Yani inanan da saf demektir. Böyle bir şeye. Hani... Mesela atıyorum bir tane oyuncu koltuğu alıyorsunuz arkanıza. Oyuncu koltuğu 10 lira. Olur mu hiç öyle şey? Yani arkadaşlar aslında hepsi baya para gerektiren şeyler. Yani 10 lira bir olarak değil. Mesela bir tane araba 15-20 lira olmuş. Arkadaşlar o euro euro. Yani bizim paramıza bile geçerli değil aslında o euro. Euro TL. Bir sürü farklı paralar oluyorlar. Yani bunlar, bunların çoğu yalan aslında. Yani inanmayın ben öyle araba alacağım, telefon alacağım falan diye. İnternetteki şeylerin çoğu yalan zaten. Yani mesela atıyorum, tablet sipariş ediyorsunuz. Yani aynı şey, tablete ucuz der. Süresi dolmuş falan der. Böyle 10 liralık der. Siz de inanıp alırsanız arkadaşlar bir bakmışsınız kartınızdan bir sürü paranız gitmiş. Yani dolandırıyorlar. İnsanları bir şekilde dolandırıyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar evet bu konuyu fazla uzatmadan bu videoyu da burada bitirelim. Evet arkadaşlar daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp yani videoma like atıp Kanalıma buraya koymuştum. Şuradan abone olabilirsiniz. Çünkü en son sağ tarafa koymuştum. Şimdi sonra. Buradan abone olabilirsiniz. Yukarıda da iki tane videom var arkadaşlar. Onları da açabilirsiniz. Bildirimleri de bildirimlerden de yararlanmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada internette gördüğünüz hiçbir bir şey inanmayın. É bozana!